Herkese selam teknoloji oku takipçileri bugün sizlerle yeni bir kamera karşılaştırması ile beraberiz sektördeki en iyi markaların en iyi telefonları ile beraber bir kamera karşılaştırması gerçekleştireceğiz peki bu kamera karşılaştırmasındaki konuklarımız rakiplerimiz kimler bir tarafımızda iphone 14 pro Diğer tarafımızdaysa Samsung Galaxy S22 Ultra var. Biliyorsunuz ki markaların en güçlü özelliklerine sahip kameraları bu telefonlarla birlikte bizlere geliyor. Sizler için bir sürü fotoğraf ve video çektik. Bunları zaten ilerleyen dakikalarda görüp karşılaştıracaksınız. Ve en iyi yorumu tabii ki sizler gerçekleştireceksiniz. Şimdi dilerseniz fotoğraf ve videolara geçelim. Değerlendirme size kalsın. Ve fotoğrafları, ve videoları gördükten sonra burada tekrar buluşalım. Beraber koşu testimizde başlıyoruz sarsıntım uzunluğunu tüm telefonlarda açtık evet başlıyoruz hazır mısın Mara Hazırım. Sana. hadi <gülüyor> evet şu an elimde iPhone 14 Pro var ve arka kamerasının video testindeyiz bakalım nasıl görünüyor performans ya iPhone bence bir başka birazcık da sarsıntısı yapalım sarsılması da. Bu şekilde, sesim de umarım size iyi bir şekilde iletiliyordur. Selamlar, şu an Samsung S22 Ultra'nın arka kamera performansındayız. Bu da kamera performansı. Gün yavaş yavaş batıyor, birazcık da sarsıntı yapmaya çalışıyorum. Kalite bu şekilde, umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. İlkize selam, şu an iPhone 14 Pro'nun ön kamera testindeyiz. Düz ışıkta bu şekilde görünüyor arkadaşsa böyle bir performans sergiliyor. Umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Selamlar şu an Samsung Galaxy s 22 Ultra'nın ön kamerasındayız. Her zaman dediğim gibi ön kamerası çok güzel. Cüz açıda böyle terste de bu şekilde görünüyor. Umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Evet arkadaşlar fotoğraf ve videoları gördünüz. Tabii ki İkisinin de farklı farklı öne geçen modları vardı. Yani bana kalırsa mesela video sarsıntısında iPhone çok daha iyi işler başardı. Fotoğrafta ise canlılık konusunda bana göre Samsung daha iyi işler başarmıştı. Tabii ki değerlendirme size kalmış. Geniş ise ben iPhone'u daha çok sevdim diyebilirim. Nedense bana daha güzel geldi. Selfie'de ise yine bana göre bir iPhone daha iyi öndeymiş gibi hissettirdi ama ne bileyim fotoğrafta biz olduğumuz için sanırım e, Samsung'ta güzel geldi. O yüzden tabii ki değerlendirme size kalmış. Hemen şurada göreceğiniz anketten bu videonun kazananını belirleyebilirsiniz. Yorumlar kısmındaysa hangi telefonun hangi özelliklerinin çok daha iyi işler başardığını yazabilirsiniz. Biz de hep beraber değerlendirelim. Zaten bu değerlendirmelerde bir telefon alırken eğer sizin için önemli olan kamera ise sizlere de bir rehber niteliği taşımış oluyor aslında. Peki siz neler düşünüyorsunuz bu video konusunda? Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip Betmeyi unutmayın aşağı kalın